Merhaba dostlarım ben Serdar ve GTA 4'e Nikon'un maceralarına baştan hoş geldiniz. Ee, geçen bölümde yine bir sürü bir sürü şey yaptık. Ee, motorcuların, mafyaların onun peşinden koştuk ve... E, ...şimdi devam ediyoruz. Aslında e, şeyi fark ettim haritadan şöyle bakınca. E, yavaş yavaş artık 3. adaya geçiyoruz. Yani ortadaki adadaki bir tek Bernie görevi var. Orada gidelim onu da bir yapalım sonra 3. adaya geçelim. E, yani... Ee, oyunun bitirme de yaklaşıyoruz ha. Ee, onu fark ettim. O da biraz sevindirmedi değil. Ee, yine bir performans şeyleri falan var sanırım. Böyle küçük küçük performans, FPS sıkıntıları falan var ama olsun. Şimdi bir park edilmiş bir araba bulursak onu Okey. Öylece geldi. oturdu oraya. Ben... Yok mu hiç araba burada bir şey? O hocam! Ayıp olmuyor mu ya? Yapalım mı? Şurada bir araba olurduk genelde ama. Yani adettendir park edilmiş araba bulunur. Oradaki, oradaki ne arabası be? Tamam orada bir van var. Burada bir arabamızı bulduk. Aa yok burada araba varmış tam arada. Güzel. Evet. E, GTA 4'te e, başta bir %100 şeyi koyduk mu koymadık bunu bilmiyorum ama şöyle bir şey düşünüyorum. Şöyle bir karar aldım. E, Oyun ilk önce bitireceğiz. Görevleri bitireceğiz. Efendim Burası. Aha. He's gonna be in Okay. Yeah. okay, böyle bir şey oldu az önce. Ne diyecektim? Önce bir ee... hikaye bitireceğiz çünkü gizemlerinde başlamak istediğim için GTA 4'ün Ondan sonra artık %100 bitirmeye odaklanacağız. Yani bu %100 bitirme biraz daha ekstra bölümler şeyinde olacak, tadında olacak. Canlı yayınlarda falan yapabiliriz bunları İşte polis şeylerini onu bunu. Şu an biraz daha ana görevlere odaklanalım. Şey yapalım. Ki gizemlerde orada burada bir referans bir şey varsa. Bir gönderme varsa onları kaçırmayalım. Devam edeceğiz şimdi. Şeyden başlayacağız. Buradaki artık son görevde de yapalım bu aladaki. Evet. Güzel. Güzel bir geceden sizlere sesleniyorum. Hava güzel. Bernie, mu edes ypede? Govor Ingleski'yi Bernie öpüldü. Bir de ne oluyor? Just being me. Bernie. ne oluyor I Amerika mı geldim? Small Oh, like me. Yes. Well, no. But you know what I mean? It was hardly the üstünü değiştirdim bu arada. Çok daha sevdiğim bir hale geldi şu an. Bu gömlek ceket falan. Nice. Rice found some hairs hocam ben neden buradayım biz ben, biz neden buradayız nikoylu şu an aha güzel sanat evini güzel döşemişsin sanatla aha öyle mi inandım şu an Bak, inandık hepimiz. Karantina şartları yani. Evet, sabah güzelce e, videolar çektim ve e, şu anda da devam ediyorum yine yani ama güzel. Harika. Geri zekalı. Aa, noluyo lan? Afedersiniz. Evet şimdi okeyiz. Unutmuşum telefonu sessize almaya. Genelde sessize alıyorum çünkü bu videolar e, böyle güzel, bize ait bir şey yani size ve bana böyle aramızdaki bir şey yani. Saçım mı? Lan saçımı. Aynı yürüyüyorum lan sen. On cümleyi çok vurgulu söylemeseydi öyle ama inanılmaz bir bıraktım arkadan gerçekten. Hadi bakalım. İşte katillerin peşine düşüyoruz. Aynı anda kend kendimize baktığımızda. Evet yan yana durun. Kesinlikle birbirinizi tanımıyorsunuz şu an. <gülüyor> Aha. Aha. Örne koştukça onu biraz mesafeli takip et. Tam bir Amerikan filmi de benzedi ya. Sen öyle dersen birinin seni tanıdığımı... Ne, ne diyoruz biz acaba ya? Seni tanıdığımı bilecek birileri. Birilerinin seni tanıdığını bilecek. Herkes koşuyor bak şuna. Hocam seslenmesene seslenme bana gerizekalı senin tanıdığımı düşünmemelerini istiyoruz yani. Arkadan koşturuyorum işte. Tövbe tövbe. <gülüyor> Gel lan hadi bakayım. Gel bakayım. Beyininde bir kurşun atacağız seni lanet olursa. Aa bak kaçıyor. Adamın işini bitir hemen efendim. Nereden yukarı kaçırırız? Fark arkadaşını gördüm. Arabaya mı Demek ki ses oradan gelmiş. Oho oğlum bu ne be? Önüne çıktım koçum. Önüne çıktım. Bu ne ya? İnşallah birine çarp ölmeyiz. Ölsene olan, ulan? Görney'e al dur bir parasını alayım hepsini. geliyorum. Bak bir şey de buldum. Bisikletti buldum. Öf. Ben bununla polislerden nah kaçarım ama Kurtuldum lan. Bununla polislerden kurtuldum. Ben ben bir proyum ya. Ben bir proyum ya. Aksini iddia eden Bilmiyodur yani şimdi. Diyeceğimi de bilemedim yani. Çok da biliyorsunuz terbi terbiyem şeyi bozamıyorum. Ya şu şunun üzerinde Ah şunlardan kurtuldum. Berdin gel. Seni, seni bununla gezdireyim şehirde. Ölelim sonra 3 saniye sonra. Ya. Ah. Acıttım mısın? Gerçekten böyle mi gideceğiz? Öm. Bernie Persu'yu mı götüreyim? Hapse girmeyelim o yüzden giyim mağazası, giyim mağazasına girelim. Makul istekler bunların hepsi. Bunların hepsi makul istekler. Girelim bakalım. Benim günüm de böyle geçiyor işte. Skutuların üstünde polislerden kaçıyorum. Dövüyorum. Macho sert yobazları falan dö dövüyorum. Falan. <gülüyor> Benim gülüşümün çok böyle villainımsı, evil villainımsı olduğunu falan söylüyorlar. Bunu duyduğumdan beri daha da bir keyifle gülüyorum artık. Daha da villainımsı gülüyorum. Benden de iyi de villain olurmuş. Ama işte tercih meselesi. Bunların hepsi tercih meselesi. Yoksa şu an işimiz, işiniz boruydu yani onu söyleyeyim yani. Dünya olarak, insanlık olarak, uygarlık olarak işiniz boruydu. Ha, gelin görün ki ben uygarlığı seçtim. Ne kadar... ...yersiz, anlamsız, hedefsiz, şey, amacı bir şey olmayan, hiç kimseye hiçbir şey katmayan bir konuşma. Nefret ettim bu konuşmadan böyle bir içim... Yani 3 saniye öncesine geri dönüp, 1 dakika öncesine geri dönüp kendimi dövesim geldi, bir, bir içim böyle buruş buruş oldu. Ay, anladınız mı böyle bir ruhum sıkıştı, İlham perilerimin kaçtı hepsi kaçtı, şu pencereden kaçtı hepsi. Sol tarafında pencere var oradan her yere bakıyorum, her yere bakıyorum derken de gerçekten gerçek bir villadım gibi konuştum. Hayır yani hava geliyor oradan. öyle dışarı bakıyorum, Yağmuruyor önce falan bakıyorum biliyorsunuz şöyle bakınca. Aslında şey düşünmüyorum. O da bir şey mi geçiyor lan falan diyorum. İnsan öldürdüm senin için ya. Bak aşağıdan alıyorlar ya. Ulan senin için insan öldürdüm ben ya. İnşallah ben GTA oynarken kimse beni dinlemiyordur ya Böyle gerçek diyalog falan sanmıyordur. Hayret bakalım Osman Toka diye bölümümüz varmış. Osman Toka diye biz bölüm unuttuk mu ya kim yaptı? Numaranı Bruce verdi, iş aradığını söyledi. Huntington Sokağı İstasyonu'nun yakında Eskiden Burger Shot vardı ya, bu Manana'yı genelde oraya park ediyorlar. Get, get, Huntington Sokağı İstasyonu'nun yakında eskiden Burger Shot vardı. Ne oldu lan? Bu ne bu? Bernie. Huntington görüyor musunuz siz ya? Bursa mı? Bursa doğru. Huntington sokağı burası mı acaba? Bu bir şeyler mi var? Hocam hiçbir şey söylemiyorsun ya. Bu ne ya? <gülüyor> Numara Bursa verdi işaretten söyledi. Huntington istasyonunun, sokağı istasyonunun ha yakınında eskiden Burger Shot vardı ya. Bu mananaya genelde oraya park ediyorlar. Anladım. Bakları görebiliyor muyuz ki? Ben nereden bileceğim istasyonun nereden geçtiğini? Allah Allah. Suffolk. Bahçışehir mi? Castle Bahçışehir. Bizde de var. Sörgütür diye yerleri var ya. İstanbul'u andırıyor sanki Purgatory. <gülüyor> Northwood. Allah Allah. Şöyle takip ediyorum bakalım. Buradalar da bir yerde bir Huntington bir şey var mı falan. Sonraki şehirde olmalı herhalde. Değil mi acaba? Sonraki şehirde metro yok mu? Nerede ulan ben nereden bileyim Huntington şeyini Allah Allah. Ulan verdikleri göreve bak. görev değil de. Ben bununla gideceğim ya. Burn ya yani da bununla gidelim yine. Tamam buradan buradan devam. Bu, bu güzel ha burada otomatik kaydediyor. Şimdi düz devam edebiliyoruz. Ha bir de burada görevlere odaklanmak istememin sebeplerinden biri de GTA 3'e başlamak istiyorum bir an önce. Evet. GTA'yı e başlayıp bitireyim. En azından Remaster'da çıkmadan önce bir şey olmadan önce. O yüzden öyle bir plan var. Belki daha erken başlarım bilmiyorum bakalım. Huntington sokağı istasyonu neresi? Nerede? Kim parki, eskiden burger shop'tı falan. Ha şey dese, "Hocam bak Huntington sokağı istasyonu var. Yakınlarında da bir burger Shot var falan." dese. İlk önce Burger şatlara bakacağız. Ondan sonra Huntington Sokağı'nı bulmaya çalışacağız. Hiçbir başlangıç noktası yok. Hiçbir başlangıç noktası yok. Ben de böyle tersten geliyorum ama inşallah ölmeyiz. GTA 4'ün şeyi bu herhalde. Özeti bu herhalde benim için ya. Herhangi bir motora geçtiğim zaman inşallah ölmeyiz. Şu aralar genel olarak hayatın özeti oldu ama. Şuraya bir collectible koyardık mesela bir. O, oh, bir, birisi varmış lan orada, Collectible koyarız oraya derken birisini bu, bulduk. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam selam. <gülüyor> adamım! kim ya güzel <gülüyor> <Meni> Sen ''Pathos'' ''Sufferin'' ve yine geri How Ben ya? You, you, you muyuz? Beni şeye götürdü, arabaya götür diyor. Bir araç bul. Hemen onların aracına koyalım. Konalım. Hocam gel. Patos'u al. Patos kim abi? Patos kimdi? Ne zaman? Ne yaptı falan? Hiçbir fikrim yok. Gel hocam. Motora bak ne hale getirdik. Patos'u hastaneye çabuk götür. Götürelim okey. Ne, ne oldu lan? Yolda durdum sadece. E hastaneye götür diyor. Yoksa burada kan duracağım diyor. Kanama, kanamadan öleceğim diyor. Ee, azıcık vuruldun. Çok büyük bir durum yok. Diyor Daha en iyi işlerimi bile çıkarmadım diyor. Ha diyor belki şu an vurulduğun için, yaralandığın için belki dikkat çeker. Buna hemen bir pazarlama fırsatına çevirmeliyiz. Aynen. Söylediğim şeyleri insan anlayacak artık. Algılarla oynayacağız. Ruhumuzu çıkaracağız ortaya. Bu şekilde olacak her şey. Ama azal bayağı acıyor diyor. Ee... Aa dostum acıyor. Al bakalım getirdik hocam. Yine Patos'a yardım ettin dostum. Kesinlikle sonraki albümde not olacak yani orada ismin geçecek. Sana yardımcın olsun. Git kendini diktir. Bol şans. Arkadan dolaşsan önden devam ederdim ben böyle. E ezilmezdin yani. Ya sormayacak mı hocam sen nasıl vuruldun diye? Yoksa bu normal bir şey mi yani? Biber vurulmak. Mesela en arabamız var şu an. Vurduğumuz insanların arabasını aldık. Biber herhangi bir gün. Burn'in yanına geri dönebiliriz. Yani yan görevleri karşılaştıkça da yaparız. O şeyi görsek yine yapacaktık. Aslında dur bakalım. Hatun bahçeleri, lorimar sokak kuş. Şöyle bir şey yapabiliriz. Dur. Madem bize böyle bir mesaj yolladılar. Hani biz şeyi almadan yolladılar. Ne var lan arkada? Hiçbir şey de göremiyorum ha. Göremiyorum. Eki çok daha şey yapmadılar. Görünce mi alacağız artık? Başka bir şey mi olacak? Bilmiyorum. Şu an onu çözemedik. Şu an onu sallık. yani Florina gidiyoruz. Aha. Ne güzel oyun ya. Yani. Arabayı gezdireceksin böyle sadece. Ya bu kadar yani. Bugün yapmak istediğim ne olacak? Bu oyun bana şey çok, hatırla çok hatırlatıyor ya. Underground 2'yi çok hatırlatıyor. Need for Speed Underground iki çarpacağız sana. Yapacak bir şey yok. İstasyona özellikle çarpmadım. Sanki otobüslere saygın var. Otobüs ve otobüs yolcularına saygın var diye. Ki onlarda saygım yok değil var yani. Çünkü otobüs. Bir saygın oluyor zaten. Yoksa içeri almıyorlar. Obsidian sokak mı? Batı Middle Park. Ha. Anladım. Neyse otobüs yolcularına da ayrı saygın oluyor. Çünkü otobüs yol, yolcusu olmak güç güç istiyor artık. Yani dayanıklılık istiyor. Yani otobüs yol, yolcusu olmayı başaran bir insandan korkmayı, ona saygı duymayı öğreniyorsun zaten. Az önce rastgele bir shootout'a rank geldik ve o kadar. Ben neden bunun yanına geldim yine anlamıyorum ya. Neden bu görev var abi? Come on, Come on. But, but, but Ne oldu <gülüyor> This is for real. Jesus H. Nico, I need a tranquilizer. Something strong. Oh man, I am cold. <gülüyor> Enjoying your new life in the land of opportunity, Dan. This is no time for jokes, buddy. Ya kendi Bryce'boyu leviş. No sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me. Okay. Ranger ne oluyor? We find out any information about Darko Brevic yet. No. But he's working on it. Aha. You've got to help me. Edelim. How we're going to warn these bastards off. yine. Hadi bakalım. <gülüyor> Abi işte hiç uğraşılmamış yani. Az önce de birisini öldürük, şimdi birisini öldüreceğiz. Oyunun araba bu. şunu al. Daha bir şeyle gidelim. Aa burn hiç şey yok. Alarm falan yok. Okay. Gel bakalım atla. Ne diyecektim? Yani az önce de birisini vurduk. Şimdi de birisini vuruyoruz. Ama yani San Andreas'ta her defasında farklı bir şeyler yapıyor oluyoruz. Görevler pek düşünülmemiş. Veya çok artık öyle bir kol belirlemişler kendileri için. Bunu bilemiyorum. Yani biz hikayeye odaklanalım. İnsanlar birbirlerini vursun. Bu kadarla kalsınlar. Aa <gülüyor> Bergüşat, Topal Sokak. Ha. Boss'a no Anladım. Vav oh, burada bayağı bir araba var. Yanlış yaptım. Grand Bulvarı. Aha. Diğer tarafa mı geçiyoruz, ne yapıyoruz ya? Araba kullanmaya bayılıyorum bu oyunda ya. Çok yerinde, her şey çok yerinde ya. GTA 5'le öyle boyluyor araba kullanmaya. GTA 5'te dönüp geri döneceğiz bu arada. GTA 4'e de geri döneceğiz daha sonra başka bir seride. Geri dönebiliriz diyeyim daha doğrusu. <gülüyor> Hocam siz misiniz? Worst price. We to speak to him. Boys. Listen. You're going to speak to your boss and tell him to back off. Siz de bir çeşit bir gangsterin, bir gangin çetenin, <gülüyor> <bir ganging> çetenin <gülüyor> üyesisin. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dimitri Raskolov only asked. Oh. Dimitri Raskolov'a şimdi şerefsizi şey yaptık. Gel, gel, gel, atla, atla. Bir şeyler yapacağız. Gel. Kantaçların hayatını karart. Şuran nasıl çekildi şey kan? Dimitri Raskalova demek o şerefsiz. Sorry boys. Ah. Ah. Ben sizin nasıl arabanın, arabanız var ulan? Kaç tane kurşun boşalttım oraya. Hah. Siz seneye gel bakalım. Hadi bakalım. Okey buradan kaçmamız gerek. Patlama patlama patlama. İnşallah polisleri patlatır. Böyle hızlı hızlı ileri doğru atılırsak diğer polisleri polisle atlatmış oluruz. Buradan çıkabiliriz belki. Ooo. about the meeting, will go to the papers. Dmitry is too much of a wreck to go to the media himself. The information he has on Bryce is too valuable. You think? It would kill Bryce if he didn't have his career? Maybe he should have thought about that when he started dating you. Not that there's anything wrong with dating you. Your choice is your choice, man. But he should have thought about who he was before getting elected on the family values ticket. He preaches homosexuality as evil. It's insanity. He's a hypocrite a Ah, like anladım. You oh, I will try Oh, lan. uçak çok mu yakından geçiyor? Uçak geçiyor şu an. Siz size gel size kadar geldiğimi bilmiyorum ama bazen geliyor böyle çok gürültü şeyler. Çok yakından bu uçak geçti az önce. Öyle çok ilginç bir karakterler üzerinden ağ örülüyor böyle bağlantılar, karakterler, olaylar üzerinden. Neyse bu Dimitri'yi yeni şey yapacak mıyız yoksa burada bitti mi acaba? ne yaptılar onlar ana ama. bitti mi işimiz ile oyun kaydediliyor sanırım bitti sarım sonraki şehre geçebiliriz Bakalım şimdi sonraki şehirde neler var. Burada başka bir şeyimiz yok gibi. Ee, Derik ve Phil Bell. Phil Bell kimdi? Başka bir sene. şu an tam Ama tamam buraya doğru gidelim. Şöyle hazır elimizin altında bu güzel baba varken bununla devam edelim. Delika. E, geriye. bir yandan sokaklara, biçelere falan bakıyorum. Neler var neler yok diye ama bir şey yok sanırım. O bize atılan mesajdaki şeye bakmaya çalışıyorum. Ulan belki olur. Örneğin mesaj gelmiş. Panik atak oldum. PR45 Love böyle Ulan şerefsiz. Oraya kadar gideceğim şimdi. Sırf işleri tamlamak istediğim için. Sırf o şehirde bir şey kalmasın diye. Sizin ilişkin meseleleriniz yüzünden ben gerçekten konuşuyor olurum ya. Sizin derdiniz gerçekten beni geriyor sanır. Herkesin derdini koyu geriyor zaten. Yani bunun şey yok ki. iyi Nikoya gitmeyen yok ki her sorunu olduğunda, her problemi olduğunda. Arabayı azıcık dövdük ama hala ilerliyor. Hala ilerlemesi bizim için çok yerinde bir durum. Aslında Burger Shot ama bize eski Burger Shot olan köşe dendi. Hala kafam ona takıldı evet madem mesaj atıyorsun neden uğraştırıyorsun? Neden genel bir mekan söylemiyorsun? Şu bölgede şu adada falan bir yerde abi bir yerde. Peki Burger Chat'ın yanlarındaki eski bir istasyonda diyeceklerdi de yanlış çevrildi. Dikkat sizlere mi gitti? Hiç bilmiyorum şu an. Hiç bilmiyorum. İşte biz de oyun yaparken hep dikkat etmeye çalıştığımız için böyle şeyler çok daha fazla göze batıyor. Of. O da bir şey oldu zaten. poliste bir şey oldu. Ya bak ha tutuklarım gibi bir moda girdi o da. Merhabalar memur bey. Her zamanki gibi. Ben çok normal sürüyorum. Siz zaten çok normal bir memursunuz. Polis memursunuz. Her şey yolunda. Haa burası. Sen yukarıda mısın o zaman? Yoksa aşağıda mısın? Efendim Dimitri. Nikolay. Dimitri raskalov, birbirimizi ismen tanıyoruz. Now that and Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Let's be friends. Her not one yoldan çıktın sen ya. Çok mankul birisi gibi görünüyordun. Çok akıllı selim birisi gibi görünüyordun. Şeref sizin teki çıktı ya. my god. You're the lucky one. What? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Fun. Fun? Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want we be dead than alive. I'm working for the Mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. Şey çok yakın abi. kamera çok yakın. Nasıl düzeltiriz ya onu? Hany. Sen... ...çok gerginim. <gülüyor> Actually, <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> maybe it does all sense. You understand me, both of me. Come on, Bryce accidentally let the keys on purpose I could steal them. You drive. On my tan, my is really pale. All right, let's have fun. Ah, ah. Go toward that beach, Nico. <gülüyor> oh, oğlum, <didn't> see... <gülüyor> Göründü ya. Baya kötü göründü böyle, Şey gibi, şey gibi göründü. Suymuş gibi değil de sanki böyle bir... My think... Ha, okay. Aha. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweetie. Let's forget about him and have some Aha. Ulan bir şey olacak, işte olacağını biliyorum şu an. Burayı biz diye yapmışlar. Böyle denizin üzerine bir örtü var gibi. Rusi? Bakın. Kruz gibi görünmüyorlar. Bu şarkı var. Bu şarkı var. I everything that's meant to be fun to be so miserable. I don't know. Just got to get these guys just come back. I told you that there was no time for People are me and I to stay alert. You Are in this You have to keep your eyes They're wide open, 100%. Let's get them. Bakın su bayağı bir örtü yüzeyi gibi davranıyor. Hani bir Sanki böyle kenarlardan gerilmiş de öyle şey yapıyormuş gibi. Acaba tabanca mı gitmiyor? Ne oldu lan? Nasıl bir bedenk bir geldik? Dümdüz devam. Ya yeter ya artık bir şey yapsana ölsene kardeşim. Ya senin için ben kaliteli şeyimi harcayacağım yani vermeyi marcıcam ya? öyle lan artık şerefsiz. Tamam biz bunu vuramayız. Ya bu çok sinir bozucu ya. GTA 4'teki bazı şeyler çok zorlama ya. Yani bu araba aracı şu an vuramazsın. Gitmesi gereken bir yer var. Şunu yapamazsın. Bu ne demesin? Patlatıyorlar bunu. Bana sıkmıyorlar ki hiç. Onları yakalamam gerekiyor yani. Şuna bak. Lan böyle şey mi olur? Bu saçmalığa bak. Limitin adamları karaya çıktılar. Fark ettim. Gezeceğim oğlum seni. Niko, Niko, Niko, Niko. Şuraya erken çıksaydın Niko. Öyle erkenden öldürmüş olacaktık bunları. Allah aşkına şuraya bir yere çık Niko. Oğlum tırman şuraya bir yere tırman. Allah aşkına tırman Niko. Şuraya yukarıya çık Niko. Manyak herif diyor psikopat. Öyleyim hocam. Şu an bir psikopatım ben. Şu an net bir şekilde psikopatım. de peşine koşuyormuşum gibi görünüyor ama senin peşinden koşmuyorum yani, merak etme. Aa mezarlığa gelmişiz lan. Griff de buraya gelmiş. Bernie'e git. Be ben senin diyor. Ben teslim oluyorum. Lütfen daha rahat Sanaris'in falan görev tasarımları ben efsane ama boyun çok iyi değil ya. Öle git bunu öldür. Bunu takip et. Genelde hep böyle. Gerçek yani hep sizden başka bir şeyler oluyor dışarıda ve onlara tanık oluyorsunuz ve hep sonrakini kovalıyorsunuz gibi bir durum var yani. 6500 dolar aldık. Maşallah. Sağlam paramız oram. Aa parayla ne yapacağım abi ben? Sanırsız e bir şey yapıyorsun işte parayla. Yani bu GTA 4 biraz şey. Böyle oynadıkça onu fark ediyorum. Gerçekten Sanırsız daha iyiymiş. Tasarım anlamında, genel tasarım anlamında beyde. Kırma kırma kırma. park edilmiş bir araba olursam Halise peşinden mi geliyor? Arabayla mı geliyor? Arabayla geliyorlar Okey yapacak bir şey yok Sen çıkacaksın oradan Hadi bakalım Bakalım oradan Şimdi Döveceğim diyor ha dövdün A çöplük varmış lan burda Buradalık. Daha doğrusu ha. İyi güzel. Ijala Burny ile ilgili başka bir görev yoktur. Bakalım burayı azıcık temizledik gibi. Oho biz bambaşka bir yere gelmişiz zaten ya. Şöyle mi çıkalım o şöyle bir hale mi çıkalım oradan mı şey yapalım. Bambaşka bir getirmişler biz ya. Böyle GTA 4'ü yerdiğim bir video oldu ama ananız yani siz genel olarak demek istedim. Gerçekten çok güzel bir oyun. Böyle arabayı sürdükçe sürüyorsunuz. Şehir atmosferinin içine çekiyorsunuz. Yer de güzel. Farklı. Şey ama i̇şte. bazı sıkıntıları var. Görev tasarımı anlamında sıkıntıları var. Yani karakter olarak da aslında diğer GTA'lardaki kadar böyle hiç unutulmayacak şey karakterler yok. Daha insancıl karakterler var. Daha böyle bir um, eğlence olarak değil de, Eğlence bakımından değildi de veya bir farklı kişilik bakımından değil de. Burası gayet güzel ya. Yukarısı gayet güzel. Şey yapmak için. Biraz daha gerçekçi karakterler var. Gerçekçi karakterler olduğu için daha bir ee, şey bir durum. Gerçekçi bir durum oluyor. Farklı tabi orijinal de o kadar yer kalmıyor. Yani şöyle şey yapayım. Aynen şu şekilde şuradan size veda edeyim ve değerli dostlarım çok teşekkür ederim GTA 4'ün bu bölümde ee, Niko'ya ve bana eşlik ettiğiniz için. Eee, aynen yorumlarınız ve like'larınız için de şimdiden teşekkür ederim ee, aşağıdaki linklerde açıklamalar biraz arada korku oyunumuzu bulabilirsiniz Yap, yapıyor olduğumuz korku oyunumuzu bulabilirsiniz başka bir ona benzer bir sürü başlık isim ve konuda bulabilirsiniz <gülüyor> niko şey ıslandım ya ne güzel giysiydi ıslandım ya <gülüyor> ee, öyle ee, sonraki defaya görüşmek üzere hayatta mutlu huzurlu ve yüksek çözünürlükte kalmanız değil bay bay